Rüyada anne diye bağırmak, kişinin hayatı boyunca şerefi bir insan olarak anılacağına, hayatın bundan sonraki kısmının ferah içinde süreceğine, çok büyük ve sıkıntılı bir döneme girecekken bir dostun yardım etmesiyle bu durumdan kurtulacağına, maddi anlamda güzel bilgileri elde edeceğine, çok sevdiği ve değer verdiği bir kişiden çok büyük acı dolu bir haber alacağına, başarı, zafer kazanacağına, aile hayatında hiçbir maddi kısıt gitmek zorunda kalmadan yaşayacağına, üzüntülerin ve sorunların sona ereceğine işaret eder. Rüyada annesi su duymak, bir işin yönetimini almaya ve işin planlayıcısı konumuna gelmeye, aynı zamanda kendine olan güveni kaybetmeye, çekişmeli bir hayat sürdürmeye ve sürekli olarak mücadele etmeye işaret eder. Maddi anlamda rahat bir nefes almaya ve güç sahibi olmaya, hayra yorulmadığı gibi her türlü sıkıntı ve belaya, toplumdaki kişilerin varlığına yani insanoğluna, taşımaktan zorlanacağı konulara düşünmeden atlamasını kendisine pahalıya patlamasına, insanların ne düşündüklerinin pek bir önemi olmadığına, görkenli bir hayat yaşamaya ve malınızda artış olacağına, istediği şeylerde başarılarında insanların gözü olduğuna, babasının daha çok uzun yıllar sağlık içinde yaşayacağına, huzuruna ve başarısına engin olan kimselerden, kurtulmayı başaracağına, aile fertlerinin isteklerini yerine getireceğine ve eksik hiçbir şeyin olmayacağına, hayatın alt üst olacağına ve şaşkına döneceğine işaret edilir. Rüyada annenin elini öpmek, insanların dikkatini kendi üzerine toplamak ve egosunu tatmin etmek için bunu ulu orta her yerde, olur olmadık anlarda beyan edeceğine, zor bir hayat sürdürmeye başlayacağına, tahmin etmediği bir yerden büyük bir zarar edeceğine, çok yol kat edeceğine, ilerleyeceğine, başarılı işlerin altında imzası olacağına, Düşmanlarının ve rakiplerin yenilgiye uğratılacağına, çoğu kez hızlı bir şekilde çözüleceğine, sorunların çok fazla zarara sebep olmayacağına, alınan önlemlerin herhangi bir yarar sağlamayacağı, çok büyük tartışmalarla ve ayak oyunuyla başa çıkmak zorunda kalınacağına, kendisini üzen ve kıran kişilerin hayatından çıkaracağına, girdiği işlerde çok büyük kazançlar elde edileceğine işaret eder. Rüyada ölen anne görmek çekilen çok büyük bir özlemin işareti olduğu gibi gerçek hayatta annesini kaybetmiş kişilerin elleri kolları bağlanmış gibi hissettiklerini, işlerine ve normal yaşamlarına olması gerektiği gibi konsantre olamadıklarını yorumlar. Ölen anneyi iyi ve mutlu görmek güzel bir ahiret hayatına, evladından memnun olmaya Kişinin her daim annesinden aldığı hayır duaları sayesinde kötülüklerden ve fesatlıktan belalardan korunacağına tabir edilir, işaret edilir. Ölen anne kişiyi yanına çağırıyorsa hane içinde sağlığa, afiyete ve huzura delalettir. Ölen anne sizinle konuşmak istiyorsa yapacağınız bir yanlıştan son anda döneceğinize ve bir sorunda aile fertlerinden gelecek yardıma çözüme kavuşacağına işaret eder. Ölen anne size sarılıyorsa, kabir ziyareti beklediğine, size sırtını dönüyorsa günah içinde yaşadığınıza ve pek çok sıkıntıya karşılayacağınıza işaret eder. Rüyada anne sütü görmek temizlik ve güzel ahlaktır. Anne sütü her konuda başarıya kavuşacağınız bir döneme girdiğinize, zamanı iyi kullanmaya, iş ve özel hayatında güzel fırsatlara, hayırlı kısmetlere, bereketli işlere ve bol kazançlara işaret eder. Rüyada anne memesinden süt içmek, kederlenme ve sıkıntıya girme olarak görülür. Bazıları da süt emen kişi hapse gelen, meme emen kişi hastalanarak yatağa düşer. Yine de buraya geçim darlığına, maddi sıkıntılara işaret eder. Rüyada anne ile kavga etmek, tersine yorumlanan ve genellikle aile bağlarının iyileşeceğini bildiren bir rüya olarak nitelendirilir. Kişinin annesi ya da eve ile arasının iyi olacağını, yaptığı her işe destek göreceğini bildirirken, kırgınlıkların ve küskünlüklerin sona ereceğine işaret eder. Kişinin annesine olan bağlılığını temsil eden rüya, sevilen kimseleri incitmekten korkan rüya sahibinin her hareketine özen gösterdiğine yorumlar. Manevi değerlerin ön plana çıktığı bir döneme vurgu yaparken aynı zamanda geçmişte yapılmış hatalardan ders alındığını bildirir. Gizli kapaklı iş yapan veya kendi bildiğini okuyan kimsede düşükleri zor durumlardan sonra alacakları ders sayesinde bu tip hatalara bir daha düşmemek için gayret sarf edeceklerine ve daha uzun yaşamaya çalışacaklarına işaret edilir. Rüyada anneyle ile kavga edip ağlamak, pişmanlığın ve af dilemin ifadesi olan rüya, özellikle annesinin kalbini kıran ve üzecek sözler söyleyen kimselerin sonradan çok pişman olacaklarını, yaptıklarından ötürü özür dileyeceklerini söyler. Her ne kadar gönül almaya çalışsa da kalbi kırılan kimsenin kolay kolay affetmeyeceğini ya da bir süre sonra arada soğuk rüzgardan esmeye devam edeceğini ifade eder. Rüyanın başka bir anlamı ise iş konusunda Kişiye rakip olan bir kimseye yaşanacak gerginliktir. Rüyada anne olmak, çok hayırlı ve kişi için nimetlerin artacağı, bolluğun bereketin eksik olmayacağı, güzel bir hayata işaret eder. Sıkıntıda olan kişiler anne olduklarını görürlerse bütün duaları kabul olur ve dertlerinden kurtulurlar. Fazla vakit geçirmeden kişinin geleceğe dönük projelere adım atacağına, ailesini ve kendisine kalkındıracak işlere gireceğine, manevi olarak tüm değerlere sahip çıkarak hareket edileceğine ve aile büyüklerine saygıda kusur etmeyen hayırlı bir evlat olacağına işaret eder. Rüyada anne sütü görmek temizlik ve güzel ahlaktır. Anne sütü her konuda başarıya kavuşacağınız bir döneme girdiğinize, zamanı iyi kullanmaya, iş ve özel hayatınızda güzel fırsatlara, hayırlı kısmetlere, bereketli işlere, bol kazançlara işaret eder. Rüyada anne sütü sağmak, uzun zamandan beri çekilen sıkıntıların aile bireylerinden birinin ya da birkaçının vereceği destek sayesinde ortadan kalkacağına, bu sayede rahat bir nefes alacağına, yeni bir iş için bir miktar para biriktirileceğine ve dertlerin, sorunların sona ermesiyle kişinin kendine olan güvenini tekrar kazanacağına işaret eder. Rüyada anne sütü görmek temizlik ve güzel ahlaktır. Bunu zaten biraz önce söylemiştik. Rüyada anne baba görmek, hayırlı ve bereketli günlerin habercisidir. Bu rüya oldukça güzel bir rüyadır. Rüyasında anne baba gören kişi uzun, güzel, ahlaklı bir ömre sahip olur. Rüyayı gören kişi tüm sıkıntılardan ve dertlerinden kurtulur. Eğer hastalığı varsa bu hastalıklardan şifa bulur. Yine arzuların gerçekleşmesine, övür boyu mutlu olunmasına işaret eder. Rüyada anne babasından birini veya ikisini ölmüş gelen kişi güzel bir havadis alır. Bu rüya uzun süredir beklenen haberin gelmesine, umut edilene ulaşmaya ve sıkıntılardan kurtulmaya işaret eder. Rüyada anneyi ağlarken görmek sıkıntılı bir durum atlatacağınız şeklinde yorumlanır. Bu rüyayı tam tersi şekilde yorumlayanlar da bulunabiliyor. Bazı yorumculara göre de bu rüya sıkıntıya işaret ederken, diğer bir yorumcuya göre veya yorumculara göre de rüya sahibinin kısa bir süre içerisinde sevince masal olacağına işaret ettiğini söylüyorlar. Rüyada anne baba boşanması, huzursuzluğa, can sıkıntısına, moral bozukluğuna ve mutsuzluğa neden olacak bazı haberlerin alınacağına ya da böyle olayların yaşanacağına işaret eder.